Merhaba sevgili kova burçları ve yükselen burcu kova olanlar. Kasım 2022 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili kova burçları geçtiğimiz ay itibariyle tutulmalar sürecini başlattık. 25 Ekim tarihinde Akrep burcunda bir güneş tutulması yaşandı. Ve e, bu tutulma döngüsüyle beraber Kasım ayında da bir ay tutulmamız var. Hemen nefes almadan, soluk almadan tutulmalarla devam ediyoruz. Ve yıl sonuna kadar da yoğun bir şekilde bu tutulmaların etkilerini hissedeceğiz. Özellikle ay düğümleri sizi ciddi anlamda geçtiğimiz yıl itibariyle zorladı. Zaten satürn burcunuzda ilerliyor. Bunun yanı sıra ay düğümleriyle temas halinde olan Uranüs ile satürn arasındaki gerilimler sizi ciddi anlamda olgunlaştırdı, geliştirdi, büyüttü diyebiliriz. O eski... Özgür ve çılgın halinizden çok eser kalmamış olabilir süreçte. Çünkü hayatınızın kritik noktalarıyla mücadele etmek zorunda kaldınız. 30 Ekim tarihinde Mars Retrosu da başladı İkizler Burcu'nda ve sizin 5. evinizde özellikle aşk, çocuklar, heyecan, eğlence, spekülasyon gibi konularda artık bir içe dönüş sürecine de giriş yaptınız. Kasım ve Aralık ayları da bu etkilerle şekilleniyor olacak. Şimdi ise bu ay itibariyle önemli bir tutulmamız var. Bu biraz daha akrep tutulmasına nazaran sert ve keskin enerjilerle dolu. Tabii ki burada kişisel doğum haritaları önem arz ediyor. Derece bazında yorum yaptığımız için her birimiz aynı oranda etki almıyoruz. Sevgili kova burçları, Kasım ayı gündemine geçmeden önce kanalıma henüz abone değilseniz abone olarak desteklerinizi sunabilirsiniz. Yine alma verme dengesini sağlamak adına videoyu beğenebilir. Özellikle Ekim ayında yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşabilirsiniz. Yine aşağıdaki linkten telegram grubumuza gelebilir. Beni instagram hesaplarımdan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda arkadaşlar kanala destek olmak isteyenler katıl butonundan veya aşağıdaki teşekkürler sekmesinden kanala destek olabilirler. Şimdiden herkese teşekkür ediyorum. Ve hemen Kasım ayı gündemine geçelim. Aslında 25 Kasım tutulmasıyla beraber açıyoruz Kasım ayı gündemini. Ve hemen 8 Kasım'da da bir ay tutulmamız var. Yani gündemimiz çok fazla değişmiyor gibi gözüküyor. 8 Kasım tarihinde Boğa Burcu'nun 16 derecesinde tam bir ay tutulması yaşanacak. Ve sizin 4. evinizde yaşanacak. Bir önceki güneş tutulması da 10. evinizdeydi. Oldukça kritik süreçlerden geçiyorsunuz. Ancak tutulma öncesinde ve sonrasında... Gökyüzünde biraz sert etkileşimler var. 6 Kasım'da Venüs Uranüs karşıtlığı, 7 Kasım'da Venüs Satürn karesi. Akabinde e, Güneş, pardon, ay tutulması devam eden süreçte 9 Kasım tarihinde Güneş'in ve Merkür'ün Uranüs'le karşıtlıkları ve son olarak 10 Kasım'da Merkür Satürn karesi. Aslında bu saymış olduğum bütün etkileşimler tutulma hattında meydana gelen etkileşimler. Yani bu saydığım bütün etkileşimler tutulmayla beraber zaten keskinleşiyor. Demek ki bu tutulmanın çok fazla açısı var, çok fazla gezegenle teması var ve biraz da sert açılar bunlar. Bizim astrolojide sert veya zor açı olarak kabul etmiş olduğumuz açılar. Ama tabii ki aynı zamanda gelişimi en çok destekleyen açılardır. Zaten siz bunu geçtiğimiz iki yıl boyunca çok iyi bir şekilde deneyimlediniz. Evet dördüncü evinizde meydana gelen bu e, ay tutulmasında onuncu evde bir vurgu olduğunu görüyoruz. Venüs, Merkür, Güneş onuncu evinizde bulunuyor ve burcunuzdaki Satürn'ün de bu tutulmaya bir karesi var. Yani e, burcunuzdaki Satürn'ün apex noktasını oluşturduğu bir tek kare açı kalıbı oluşuyor sevgili kova burçları. Ve haritanızın köşe noktaları tetikleniyor. Burada e, özellikle... Çok kritik bir süreç yaşayabilirsiniz. Neden kritik? Çünkü Uranüs etkisinde gerçekleşen bir tutulma aniden ortaya çıkabilecek gelişmeleri vurguluyor. Yani ailenizle alakalı, konfor alanınızla alakalı yaşadığınız yer, yuvanız, ebeveynleriniz, eviniz, aynı zamanda gelecekle alakalı planlar, programlar, sizin olaylara yaklaşımınız, sizin burada hangi rolü oynayacağınız gibi temalar ön planda. Örneğin aniden taşınmanız gerekebilir. Yani ev sahibiniz ihtar çekebilir, aniden taşınmanızı isteyebilir. Örneğin ailenizle alakalı ani bir gelişme ortaya çıkabilir. Aniden evlenmeye karar verebilirsiniz. Ailenize yeni bir üye katılabilir. Veya somut anlamda bu etkileri yaşamıyorsanız. Soyut anlamda artık kökten bir şeylerin değişmesi gerektiğini, ailevi yüklerden, sorumluluklardan çok fazla bunaldığınızı, artık bir şeylerden kurtulmak istediğinizi, üzerinizdeki yükleri atmak istediğinizi ve gelecekteki o umutlu ışığa doğru ilerlemek istediğinizi fark edebilirsiniz ve birden aile res çekme durumu da olabilir. Yani tabii ki bu etkiler somut düzlemde veya soyut düzlemde farklı tezahür edecektir ama aniden gelişen bir özgürleşme ihtiyacı veya sürpriz bir haber şeklinde yorumlayabiliriz bu tutulma etkisini zaten tutulmaya dair ayrıca bir video hazırlayacağım onu da dinlerseniz çok daha rahat bir şekilde oturacaktır kafanızda ancak iyi haber 10 Kasım sonrası enerjiler şifalanmaya başlıyor özellikle tutulma hattını iyileştiren güzel gelişmeler söz konusu 10 Kasımdaki venüs neptün üçgeni ile başlayan bu süreç akabinde Merkür, Neptün üçgeni ile 12 Kasım'da Venüs ve Plüto arasındaki etkileşim ve bilhassa 15 Kasım tarihi çok şanslı bir tarih. Burada yine Merkür ve Plüto arasında Güneş, Neptün ve Venüs, Jüpiter arasında aslında bu iyicil gezegenler arasında çok böyle mucizevi güzel etkileşimler var. Ve bu süreç 19 Kasım'a kadar da azalarak devam ediyor. Yani 10 Kasım ile 19 Kasım arasındaki süreç oldukça şanslı ve keyifli. Tabii ki derece bazında haritanızı. Nasıl etkilediği ve sizin burada nasıl bir rol aldığınızda oldukça önemli. Genelde vurguların akrep hattında olduğunu görüyoruz. Yani 20 ila 28 derece akrep burcu hattında bu şifalanmanın yaşanacağını görüyoruz. Bu da nedir? Sizin haritanızın 10. evi. Kariyeriniz, geleceğiniz, ebeveynleriniz, toplum önündeki duruşunuz, itibarınız, ünvanınız, yeriniz, evliliğiniz, mesleğiniz gibi temalar. Yani burada... Özellikle hani ben geleceğe doğru gitmek istiyorum, hayallerim var vesaire gibi handikaplarınız vardı ya ayın başında. Bunlara dair çok mucizevi gelişmeler yaşayabilirsiniz. Jüpiter'in ve Neptün'ün ikinci elinizden desteği de özellikle kariyerle alakalı gündemi olan kova burçlarını çok destekliyor. Yani daha çok kazanmak istiyor olabilirsiniz. Kendinizi daha değerli hissetmek istiyor olabilirsiniz. Yeni bir işe girmek istiyor olabilirsiniz. Maaşınıza zam yapılsın veya iş yerinde bir şekilde... Daha fazla değer görün istiyor da olabilirsiniz. Bunlara ilişkin pozitif etkileşimler var ve aslında siz ne kadar güçlü olduğunuzu fark edeceksiniz bu süreçte. Aslında hani o ailevi gündemler ve hani kopamadığınız etkileşimlerden ziyade yani şansın sizinle beraber olduğunu hissettirecek etkileşimler de söz konusu. Bu dönemde bol bol dua etmek, meditasyon yapmak, olumlama çalışmaları yapmak çok etkili olacaktır. Özellikle Neptün ve Jüpiter'in etkilerini daha doğru bir şekilde çalıştırabilmek adına biraz daha manevi enerjilerinde aktif olması önemli olacak diye düşünüyorum. 16 Kasım'a geldiğimizde Venüs yay burcu geçişine başlıyor. 17 Merkür Merkür'de yay burcu geçişine başlıyor. E, yavaş yavaş akrep temasından uzaklaşıp 11. Yenize doğru ilerleyen bir görünüm. Demek ki o kariyerdeki gelişme her neyse artık bunu belki belli bir kitleye duyuracaksınız. Belki hayalleriniz, umutlarınıza dair plan programlar yapmaya başlayacaksınız. Belki bu süreçte sizi destekleyen dostlarınız, arkadaşlarınız olacak veya gerçekten iyi paralar kazanmaya başlayacağınız bir dönemde aktif olacak olabilir. 19 Kasım tarihine geldiğimizde çok önemli bir tarih. Aslında... Geçtiğimiz süreçte de bizler bu etki altındayız. Neden bahsediyorum? Mars-Neptün karesinden. Yani Ekim ayında çok yoğun bir şekilde zaten Mars-Neptün karesinin etkilerini bizler hissettik. Ama o zaman Mars düz konumdaydı. Şimdi ise retro konumda. Ve Mars'ın retro haliyle Neptün'le karesi ilk defa meydana gelecek. Buradaki tema, tabi yalanlar, dolanlar, yanlış anlaşılmalar, kanmalar, kandırılmalar gibi temaları tetikleyebilir. Ee, aynı zamanda zehirlenmeler, kazalar veya işte biraz depresyon, melankolik bir ruh halini de sembolize edebilir. Bu etkileşimlere baktığımız zaman sizin haritanızın 5. ve 2. evinde etkili olması. Özellikle parasal anlamda evet güzel bir para kazanıyor olsanız veya size daha çok para kazanacağınız vaat ediliyor olsa bile bununla alakalı büyük riskler almamalı, çılgınlıklar yapmamalısınız anlamına geliyor. Yani ben paramı şurada değerlendireyim, şurada okutayım, şurada çoğaltayım vesaire gibi düşüncelere kapılmayın. Çünkü size vaat edilen şey, henüz elinize geçmeyen, henüz banka hesabınıza geçmeyen para sizin değildir. Dolayısıyla orada ufak tefek nüanslar değişebilir. Çok fazla hayal dünyasına kapılmayın diyor size gökyüzü. Yine aşk hayatınızla alakalı hemen bir ilişkiye hani bodoslama dalmak denir ya abi yani tamirle. Bunu yapmayın. Yani biraz ölçün, tartın. O kişi size uygun mu? Bu ilişki yaşanmaya değer mi? Sürdürülebilir mi? gibi? Bunları denedikten sonra. O alanlara geçiş sağlayın diye söyleyebilirim açıkçası. Zaten etkisinde olduğumuz bir gündem ama bu tarihler tabii ki daha yoğun bir şekilde enerjilerin hissedildiği tarihler. Kasım ayında devam ettiğimizde 22 Kasım tarihinde Güneş Yay Burcu'na geçiyor ve 24 Kasım tarihinde Yay Burcu'nun bir derecesinde bir yeni ay yaşanacak. Bu yeni ayda sizin haritanızın 11. evinde etkili olacak. İşte yeni bir yola girmek, yeni umutlar, yeni hayaller, yeni dostluklar, arkadaşlıklar gibi temalar bu yeni ay ile beraber aktif oluyor sevgili kova burçları. 24 Kasımda aynı zamanda Jüpiter retrosu bitiyor. Jüpiter 28 derece balık burcunda tekrar düz seyirine başlayacak. Aslında bu konuya dair bir video paylaştım. İkinci şans videosu. Özellikle bahar aylarına vurgu yapan bir süreçten bahsettim burada. Çünkü Jüpiter en son o derecelerde e, o zaman bulunmuştu. E, bahar aylarında şöyle bir gözlemleyin bakalım. Mali konularda e, hangi şanslar ve fırsatlar karşınıza çıktı ve siz hangilerini değerlendirdiniz veyahut değerlendiremediniz. Bunlarla ilgili yeniden bir e, değerlendirme süreci aktif olacaktır. Ayın sonuna doğru geldiğimizde 28 Kasım tarihinde Mars ve Satürn üçgeni kesinleşiyor. E, bu da aslında her ne kadar Mars retro pozisyonda olsa da kalıcı başlangıçlar adına bizleri destekliyor. Belki uzun süredir ilişkilerde dikiş tutturamıyorsunuz, artık ben bu ilişki için çaba göstereceğim, bu ilişkiye daha ciddi bir gözden bakacağım diyor olabilirsiniz. Ee, aynı zamanda sizi heyecanlandıran, mutlu eden ama çok da e, üzerine düşünüp emek vermek istemediğiniz bir konu varsa. Belki çocuk sahibi olmak istiyorum ama hani onun sorumluluğunu almak istemiyorum diyor, diyor olabilirsiniz. Bunlarla alakalı e, keyifli gelişmeler var ama sorumluluğu da artık göze almaya başlayacaksınız. Keza 30 Kasım tarihinde Merkür ve Satürn arasındaki bu etkileşimde hayallerin için, umutların için biraz çalışmayı, çabalamayı Bilmelisin diyor zaten satürn balık transitinden önce yani 2023 yorumlarında bahsettiğim gibi son 4-5 ay boyunca özellikle artık emek göstermediğiniz çaba göstermediğiniz alanlarda aktif olmalısınız sevgili kova burçları. Evet Kasım ayı gündemi bu şekildeydi. Umarım mutlu, huzurlu, sağlıklı bir ay olur sizler için. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram @opicusastrology hesabı veya opicusastrology@gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Sevgiler, hoşça kalın.